Seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan Alkışla Anneni, babanı Babanı, anneni Seviyorsan hep Alkışla Teyzeni seviyorsan Alkışla Halanı seviyorsan Alkışla Teyzeni, halanı Halanı, teyzeni Seviyorsan hep Alkışla Dayının seviyorsan alkışla, amcanı seviyorsan alkışla, dayının amcanı amcanın dayını seviyorsan hep alkışla.